Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız sevgili Koç Burcu Aslan Burcu Yay Burcu arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için 30 Ekim'e kadar aşıklar açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar biraz geç kaldım affınıza sığınıyorum bazen ufak tefek aksilikler oluyor sevgili arkadaşlar Koç Burcu arkadaşımdan başlayacağım bu kez üçlü üçlü yapıyorum 30 Ekim'e kadar aşıklar açılımı yapacağım sizler için bakayım aşık olduğunuz kişiler ne bileyim böyle elektrik aldığınız hoşlandığınız kişiler ne düşünüyor içlerinden geçen hayalleri nasıl partner hayal ediyorlar şöyle onlara bakacağız size ait kartlarım olmayacak burada sevgili koç burcu arkadaşım sizden başlıyorum yay burcu arkadaşımızdan çıkacağız şöyle bakalım sevgili koç burcu arkadaşımın aşık olduğu kişiler ne düşünüyor ne hayallere sahipler kalplerinden geçen ne şöyle onlara bakacağız kısaca sevgili koç burcu arkadaşlarımız için Bakayım ne düşünüyorlar iç dünyaları. Bunlar içlerinden geçenler. Dışları değil tutuklu kısıtlılar. Bakın ne kadar güzel. Sevgili Koç Burcu arkadaşım. Aşk duyduğunuz karşı partneriniz. Bakın bu sadece bir tane değil. Bir insana ait şu görmüş olduğunuz 3 kart. Dünya kadar mutluluk istiyor. iç dünyasında hayalinde. Sevgi arsızlığı yaşamak istiyor bu insan. Ama gelin görün ki istediğini elde edememiş. İstediği gibi biri karşısına çıkmamış bu insanın. Bundan dolayı da iç dünyasında kısıtlı tutuklu gördüğünüz gibi iç hayatı tamamen ruhu tutuklu. Bakın destenin altında gerçek aşkla tanışmak istiyorum diyor. Ben artık bıktım diyor bazı şeylerden. Kendimi kısıtlı tutuklu hissediyorum. Mutlu değilim. Ben mutlu değilim. Sevildiğimi bilmek istiyorum. Gerçek aşk istiyorum şu görmüş olduğunuz tutuklu, kısıtlı, hareketsiz vaziyetten de kurtulmak istiyorum. Gerçek aşkla tanışmak istiyorum diyor. Sevgili Koç Burcu arkadaşım. Karşı aşık olduğunuz partner diyelim değil mi? Partner. Partner bu insan. Tamam durum ortada. Şimdi 30 Ekim'e kadar bu insanın hayalleri içinden geçenler düpedüz belli. Çok güzel. Gerçek aşk istiyor. Çünkü bu kartımız... Hem kurtuluştan söz eder sevgili koç burcu arkadaşım hem de gerçek aşkla tanışmaktan söz eder. Bakın nasıl da birbirini tamamlıyor. Ben kurtulmak istiyorum artık kurtulmalıyım. Gerçek aşk istiyorum dünya kadar mutluluk istiyorum diyor. 30 Ekim'e kadar diyelim ki bu kişi ya da kişilere tuttunuz açıldınız. Artık nasıl açılırsanız sevgili koç burcu arkadaşlar. İlanı aşk ettiniz, duygularınızı açtınız, kendinizi gösterdiniz. Bu insan size ne karşılık verecek, tepkisi ne olacak, cevabı ne olacak? Şöyle tek bir kartla bakalım mı? Hadi bakalım. Bu insan size ne diyecek, tepkisi ne olacak? Şöyle bir çekelim. Sevgili Koç Burcu arkadaşım için. Hmm, şöyle biraz ön plana alayım ki sevgili arkadaşlar sizler rahat rahat görün. Böyle bir korku endişe duyacak bu insan. Bu kişi bakın sizin itirafınız üstüne böyle bir korku endişe duyacak. Niçin korku endişe duyacak sevgili Koç Burcu arkadaşım? Az önce de gösterdiğim gibi güzel hayalleri var bu insanın. Sevildiğini bilmek istiyor. Az önce gösterdim zaten kartı. Gerçek aşkla tanışmak istiyor. Şimdi siz bu insana açıldığınız takdirde bu insan iç dünyasında tıpkı burada olduğu gibi korku duyacak. Neden korku duyacak? Acaba benimle maceraya mı atılmak istiyor? Acaba bu insan engelli mi? Bana yalan mı söylüyor? Benimle gönül mü eğlendirmek istiyor? Korkusu içinde olacak. İnansam mı, inanmasam mı? Ne cevap versem korkuları duyacak. Bence ne bileyim, daha samimi yaklaşım. Bu insanın pek dış dünyaya karşı inancı kalmamış. Kurtuluş yaşamak istiyor gerçek aşkla tanışmak istiyor sevgili Koç burcu arkadaşım tamam bakın ya benimle eğlenmek istiyorsa çünkü bu kartımız maceradan söz eder. Nasıl da bağlı birbirleriyle görüyorsunuz değil mi? Sevgili Koç burcu arkadaşım ne bileyim daha samimi, daha içten, gerçekçi gerçek bir aşkla yaklaştığınızı bu insana gösterin ki şu korkuları duymasın, size karşı şüphede kalmasın. Tamam? Benden söylemesi hadi bakalım evet sevgili koç burcu arkadaşım meleğim ne diyor ışığını yarat diyor sevgili koç burcu arkadaşım aydınlıkla gidin bu insanın yanına bakın nasıl da korkacak düşüncelerinle duygularınla ışığının dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman an meselesiymiş sevgili koç burcu arkadaşım hem sizin için hem de bu karşı partner için aynı şey geçerlidir korku yok siz samimi yaklaşın karşı tarafta korkmasın ne diyelim bilemiyorum artık. Öyle olsun bakalım sevgili Koç burcu arkadaşlarımızın 30 Ekim'e kadar aşıklar açılımını tamamladık. Bu nedir Allah aşkına korkuya ne gerek var? Ya benimle gönül eğlendirecekse ya derdi maceraysa gibi korkular içerisinde. Çünkü kartımız macera kartı. Sevgili Koç burcu arkadaşım biraz kuşku da kalacak bu insan. Evet, yapacak bir şey yok daha böyle candan, samimi, içten duygularla bu insana tabi gerçek aşk duyuyorsanız bir de böyle de bir şey var herkes evlenecek diye bir şey yok herkes ciddi olacak diye de bir şey yok değil mi sevgili arkadaşlar herkese saygım var ciddiyseniz ne bileyim içten candan samimiyseniz hiç durmayın bu insana kendinizi gösterin derim evet şimdi koç burcu arkadaşlarımızı tamamladık ardından aslan burcu arkadaşlarımızın aşık olduğu aşk duyduğu kişiler ne düşünüyor hayallerini Başlayalım bakalım. Evet. Şimdi Aslan Burcu arkadaşlarımızın Aşk duydukları, elektrik aldıkları, hoşlandıkları kişilerin Sevgili arkadaşlar aynı çünkü elektrik aldığınız, aşk duyduğunuz, hoşlandığınız kişiler Aynı kişi. Aynı yol, aynı kapıyı açıyor. Bakın karşı partner, partner diyorum. Partner bu insan. Kalbinizde çünkü. Karşı partner hayalleri iç dünyası bakın bir şeyleri yıkmak istiyor hem evren tarafından güzel şeylerin yoluna çıkmasını istiyor bu insan ah diyor kader yüzüme gülse çünkü evren tarafından korunmak demektir bu kartımız sevgili aslan burcu arkadaşım hem bir yerde eskinin olumsuzlukları artık ne bileyim kadersizlik mutsuzluk her şey yıkılsın yenileneyim bir şeyler yıkılsın Hayatımın karanlık giden yönleri, mutsuz kalbim aydınlansın, yıkılsın artık diyor. Adil yoldan bana aşk gelsin diyor. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlarım? Ama şöyle de bir şey var. Gelecek olan aşk, bay ya da bayan sakın engelli olmasın. Ben yıkılırım diyor. Öyle bir partner aşk istiyorum ki adil yoldan başarılı olmalıyım. Hakkım olanı almalıyım bakın nasıl da birbirini tamamlıyor. Adil yoldan başarı istiyorum diyor. Engelli istemiyorum. Evren bana artık yardım etmeli. Olumsuzluklar yıkılmalı. Hayatımın kötü giden olumsuzlukları tamamen yıkılmalı. Adil yoldan mutluluk, aşk, başarı istiyorum. Hakkım olanı istiyorum diyor. İç dünyasında böyle bir vaziyette Sevgili Aslan Burcu arkadaşım bu karşı partner bay ya da bayan hiç fark etmiyor her iki taraf için de geçerli durum ortada değil mi adil yoldan başarı zaten şu ana kadar açılımlarımda ya hiç kimsenin de bir tane kötü bir şey istediğine rastlamadım herkesin güzel hayalleri var her iki taraftan da anlattım sevgili arkadaşlar engelli istemiyorum yoluma şöyle böyle tipler çıkmasın artık bunlar yıkılsın bu geçmişin olumsuzluğu bitsin Adil yoldan hakkım olanı istiyorum hakkım olan mutluluğu istiyorum evren hakkım olanı bana versin diyor bakın bu evrenle de alakalı mistik güçler tarafından korunduğumuzu da belirtir azize bizlere evren bana yardım etmeli hakkım olanı almalıyım diyor artık hakkı olan her kim ise bu insanların sevgili arkadaşlarım sevgili aslan burcu arkadaşlarım diyelim ki 30 Ekim'e kadar bu kişilere açıldınız duygularınızı açtınız ilanla aşk ettiniz artık nasıl yaparsanız bu kişinin size tepkisi ne olacak evet mi hayır mı sıcak mı soğuk mu ne cevap verecek şöyle bir bakalım tek bir kartla sevgili arkadaşlar tarotumuzdan kaçmıyor hiç sıkıntı yok haberiniz olsun açık ve net garantiyi de veriyorum şimdi çekiyorum çünkü içimden bu kart geldi bu insan size ne cevap verecek hmm, sessizliğe çekiliyor sessiz öyle hemen ama güzel bir şey yani kötü diyemeyiz zaten şöyle bir şey var şimdi biri çıkıyor bana ilanı aşk ediyor ay tamam oldu evet böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok en azından hayır demeyecek sessizliğe çekiliyor ama bir yerde de şöyle de bir şey var hafif hafif de arayış içerisine girecek belki sizi deneyecek bu insan çünkü köklü kuruluş istiyor sevgili aslan burcu arkadaşım Adil yoldan başarı olmalı benim için. Öyle olmalı ki ikimiz birleştiğimizde köklü kuruluş yapmalıyız diyor bakın. Aman Allah'ım bu insan da bayağı bir insanmış. Sessizliğe çekilecek. Yani size kolay kolay ne hayır diyecek bu insan ne de evet. Ben derim ki siz bu insana açılın. Kendinizi bir gösterin. Sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Belki de köklü kuruluş yapacağı kişi sizsiniz kim bilir en azından hayır demeyecek bakın bir sessizliğe çekilecek kararsız kalacak tamam bitti güzel bir şey çok güzel harika en kral kartlardan biridir yani öyle istiyor ki bu insan az olsun öz olsun köklü kuruluş olsun hakkım olanı istiyorum diyor hadi bakalım her şeyin hayırlısı güzel hayır demeyecek ama işte bu sabırla bekle diyor bu melek kartımız hem Aslan Burcu arkadaşıma hem de bu kişiye bakın. Aynı mesajı veriyor. Sabırla bekle. Çünkü bu insan bekliyor bakın burada. Hakkım olanı istiyorum diyor. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişiyormuş sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Karşı partneriniz. Ne diyelim? Hayırlısı olsun canlar. Yine de siz açılın. Hiç bilemeyiz değil mi? Belki de aradığı kişi sizsiniz. Allah bilir. Hadi bakalım. Evet bunu da tamamladık sevgili Aslan Burcu arkadaşımızın da aşıklar açılımını tamamladık. Şimdi sevgili Yay Burcu arkadaşlarımıza bakacağız bakalım. 30 Ekim'e kadar sevgili Yay Burcu arkadaşımızın aşık olduğu, elektrik aldığı, hoşlandığı kişilerin içinden geçen hayaller, duygular ne düşünüyorlar onlara bir bakacağız. Bakalım bu kısa süreç içerisinde onlara açılmalı mısınız açılmamalı mısınız şöyle bir de onlara bakacağız canlar. Hmm, iç dünyasında mücadelesi var bu insanın sevgili yay burcu arkadaşım aşk duyduğunuz elektrik aldığınız kişi ya da kişiler her kim ise bakın iç dünyalarındaki savaşı mücadeleyi görün aman Allah'ım bu neyin savaşı bu bizim iç dünyamız bakın dışımız değil İç dünyasında bir savaş bir rekabet halinde bu insan kalbi ile ruhu arasında ya da kalp ile beyin arasında öyle diyelim Beyin istiyor kalp hayır diyor kalp istiyor beyin hayır diyor bu vaziyet bu burada böyle bir vaziyet durumu var belki de bu insanın yoluna birileri çıktı da öyle farz edelim sevgili arkadaşlar bir yerde aklı ile kalbi arasında gel gitti. savaşı var bu insanın çünkü bakın şeytan da çıkmış burada acaba evet desem mi hayır mı desem bu benim istediğim mi değil mi gel git baya bir dağınık çıkmış bu sizin aşk duyduğunuz kişi ya da kişiler iç dünyalarında resmen savaş halindeler. Bakın bu burada. Zaman zaman şeytan kendisini aldatmaktadır. Aldatıyor. Sizin bu karşı tarafı aklına giriyor. Karman çorman yapıyor. Duygularını, düşüncelerini ne yapıyor sizi bu karşı partner? İçinden çıkamayınca buyurun. Burada bazı şeyleri hemen kenara çekiyor. Yani benim burada gördüğüm. Çok ilginç çıktı bu sevgili Yay Burcu arkadaşım. Sizin bu aşk duyduğunuz kişi şu anda allak pıllak. Hayal yok ortada. Şeytanın hayali olamaz. Savaş hayal olamaz. Askı hayal olamaz. Nasıl da tamamlıyor birbirlerini. Buyurun. Savaş halindeyim. Şeytan aklımı bocalıyor. İçinden çıkamıyorum. Bazı şeyleri askıya aldım. Ne yapayım? Çıkamıyorum içinden diyor karşı taraf. Bundan dolayı ben mahrumum. Her şeyden ben mahrumum. Güzelliklerden, aşktan, mutluluktan, mutlu bir sevgililik, mutlu bir, bir ilişki, mutlu bir birliktelik veya mutlu bir evlilik. Hepsi içinde. Ben mahrumum. Ne yapayım? İçinden çıkamıyorum. Şeytan aklımı bocalıyor. Aklımla kalbim arasında gel gitler. Savaş halindeyim. Askıya aldım benim hayalim hayalim yok hepsini sildim süpürdüm kendimi mahrum bıraktım diyor bu insan sevgili yay kardeşim güzel insan böyle bir karman çorman bir hal almış durumda resmen her şey ortada tamam olabilir ya doğru insan yoluna çıkmadı ya da onu mutsuz edecek tipler yoluna çıktı da dünyasını allak bullak ettiler bundan dolayı kendini hayatta her şeyden bu insan mahrum bırakmış Tamam olabilir ama yay yay başkadır değil mi? Yayın aşkı başkadır. Hadi bakalım. Bizim sevgili Yay burcu arkadaşımız 30 Ekim'e kadar bu kişiye ilanı aşk etti. Size ne karşılık verecek? Tepkisi ne olacak bu insanın? Zaten kafası, kalbi, duyguları ka bakın karma karışık. Karma karışık. Size ne karşılık verecek bakalım mı? Ben de merak ettim şimdi bu insanın duygusunu Vereceği cevabı merak ettim. Bu ne karışıklık canlar? Aa, hmm. Olay çözüldü şimdi. Olay çözüldü canlar. Çünkü bakın burada şeytan var. Geçmişinde ne yaşadıysa bu insan bayağı bir darbeler yemiş. Karman çorman bir iç dünyası var. Kararsız, ikilemde şeytan aklına giriyor şeytan kalbine giriyor içinden çıkamıyor askıya alıyor az önce de gösterdim kartı her şeyden mahrum kalmış aman Allah'ım o tanrım size ne yazık ki yalanla karşılık verecek canlar bakın ben gözünüzün önünde açtım uzun vadeli yalan dolan planlar yapacak size karşı ah canlarım benim ya ne diyeyim bilmiyorum bilemiyorum yani tamam hmm, bu insanın içinde şeytan var görüyorsunuz değil mi iç dünyasında şeytan var Allah bullak siz onun da kusuruna bakmayın ben de bakmıyorum çünkü hoş değil bakın şu vaziyet hiç hoş değil iç dünyasında zaten savaşta ya yalan söylesen ne olur söylemesen ne olur durum ortada bir tane güzel kart gelmedi için savaş halinde bu insan kendiyle savaşıyor sevgili yay kardeşim hiç açılmayın Düpedüz ortada doğruyu göremiyor doğru yolu bulamıyor tamamen olay bir şeylerden çıkmış size de yalan dolanla yaklaşacak bu insan niçin? uzun vadeli planlar yapıp bakın sizinle bir miktar bayağı bir uzun vadeli gitmek de isteyecek ama nasıl isteyecek? yalanla dolanla size yaklaşarak ben de diyorum ki böyle olacağına hiç olmasın daha iyi zaten görür görmez kartları anladım ne olduğunu boş verin gitsin bilmiyorum karar sizin saygı duyarım canlar ışığa git diyor sevgili arkadaşlarım hem size hem de karşı tarafa söylüyor bunu çünkü karşı taraf karanlıkta önünü göremiyor karanlığı bırak düşüncelerinle konuşmalarınla ışığı yarat yalanı dolanı yaratma diyor aslında bu mesaj daha çok Karşı tarafa yönelik çünkü karşı taraf adeta dipsiz kuyuda başka bir yerde olamaz ne diyelim sevgili arkadaşlarım yapacak bir şey yok karar sizin Evet koç Aslan ve yay arkadaşlarımızın 30 Ekim'e kadar aşıklar açılımını tamamladık sevgili arkadaşlarım durum ortada siz bilirsiniz diyorum